Selam oğlak arkadaşlarım ben Şengül Şengülü sihirli fanları kanalına hoş geldiniz sevgili oğlaklar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir sizler için şöyle Aralık ayı genel yorumu yapacağım gördüğünüz gibi kahvem taratum ve melek kartlarım diyerek karşınızdan çıkıp gideceğim ama öncesinde ne yapıyorum Tabii ki bilen arkadaşım var bilmeyen arkadaşım var sevgili oğlaklarım benim dürüst oğlaklarım güçlü oğlaklarım uç noktalarda yaşayan oğlaklarım zirvenin insanları çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım sizleri. Bunu yükledikten sonra yapacağım tabii ki onu. Aralık ayını ve yıllıkları oraya da yükleyeceğim. Şu an yüklemedim. <gülüyor> evet sevgili arkadaşlarım çay falı aşk hayatınız kanalıma da bekliyorum. Buraya da bekliyorum. Benim olduğum her yere sizleri bekliyorum sevgili arkadaşlar. Başımın üstünde yeriniz var. Sevgili dürüst oğlaklarım, benim güzel oğlaklarım şimdi Aralık ayı genel yorumu yapacağım sevgili arkadaşlarım. Böyle bir yöntem buldum, çok kolay. Hemen peçete yalı veriyor. Böyle yapmaya canım almıyor. Buyurun canlar. Biraz karışığız galiba. <gülüyor> hmm? Karışık mıyız neyiz? Dur bakalım. Durun bakalım. Sevgili oğlaklarım. Tabii ki orada bir şeyler var. Oh şu nefes darlığım. nefesimin diyeceğim şimdi. Ah benim oğlakcıklarım. Şimdi direkt olarak adında C harfi olan benim gözüme ne takılıyorsa ben önce oradan giriş yapıyorum. Benim sıram mıram yok sevgili oğlaklar. Sevgili oğlaklarım benim. Adında C harfi olan arkadaşlarım. Z harfi olanlar, N harfi olanlar, sevgili arkadaşlar, Y harfi olanlar, Y'ler, V'ler biraz ters dönmüşler ama umutsuzluğa kapılmayın. Önünüz açılmış sizin farkında bile değilsiniz. L harfi. A harfi T harfinde olan sevgili oğlak arkadaşlarım küçük küçük ağaçlarınız çıkmış yollarınız açık bakın sizin sizin yollarınız açılmış sıkıntıda E harfi olan kardeşim sizin biraz daha var biraz daha var sizin de yolunuz açık ama biraz var A ile E kardeşlerime söylüyorum biraz daha zamanınız var. Diğer harfler evet küçük küçük ağaçlarımız çıkmış sizler murada doğru gideceksiniz sevgili arkadaşlar özellikle de evlilikte murada gideceksiniz. Çünkü hemen bir üstünüzde aman Allah'ım evleniyorsunuz ve hatta hemencik çocuğunuz bile oluyor mutlu bir aile tablosu çıkmış özellikle evlilik konusunda şansa doğru gidecek bu harfteki bekar olan arkadaşlarım veya evlendinizde tabiri caizse dulsunuz fark etmiyor hani bizde öyle derler ya ben de aynısını söylüyorum sevgili arkadaşlar özellikle evlilik konusunda güçlü yere doğru gideceksiniz sevgili oğlaklarım benim dürüst oğlaklarım evet adında T harfi olan arkadaşlarım baya bir sıkıntı içindeler merak etmeyin güzel kardeşim hemen sizin de yan tarafınız açılmış birazcık çok az bir şey kalmış sabır size de yardım elleri uzanacak T harfindeki olan arkadaşlarım E harfi biraz sabret bak yine burada sıkıntı içindesin biraz da arada kalmışsın bir şeylerin arasında kalmışsın hafiften sabret güzel kardeşim sen de yola doğru istikametini vermişsin güzel yere doğru sen de gideceksin adında ç harfi olanlar sevgili oğlaklar sizin sanırım biraz daha zamanınız var birazcık birazcık zamanınız var ama merak etmeyin sizin de harfiniz düze almış kendini düz yani öyle karman çorman değil tepe taklak değil ç harfinde olan oğlaklar sizler de Birazcık sabırdan sonra aralık ayında tabii ki aralık açılımı olduğu için aralık ayında biraz sabredin. Ondan sonra sizin de yukarıya doğru yolunuz açık. Sonsuzluğa doğru sizde gideceksiniz hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlarım. Hmm, evet şöyle bir bakalım. Adımda yine M harfi olan U harfi olan sevgili oğlaklar sizler biraz daha şanslısınız. Çünkü balığın içinde bu harfler çıktığı için. E bu da aralık açılımı balık çok büyük değil balık çok büyük değil ama nedir bu Belki yeni yılda piyango alacaksınız Hani çok büyük değil de küçük çaplı bir ikramiye sizlere çıkabilir Ben bunu böyle diyorum balık büyük olmadığı için sevgili arkadaşlarım olsun ikramiyeli büyük, küçüğü olmaz güzel şeyler gelebilir adında M harfi olan oğlaklar bayağı bir sıkıntı içindesiniz İçiniz kararmış Sevgili arkadaşlarım sizin de hmm, biraz zamanınız var. Çünkü baya bir sıkıntının karanlığın içinde kalmışsınız burada. Sevgili arkadaşlar şu hayırlısıyla aralığı atlatın. Sizin de yolunuz yavaş yavaş açılmaya başlamış size doğru geliyor. Bunun için de sabır lazım değil mi? Artık sıkıntınız her neyse bu sabırla, sabırla o yolu tamamen aşacaksınız. Hiç merak etmeyin M harfinde olan oğlaklar. Şimdi gelelim iş hayatınıza. İş hayatınız biraz karman çorman çıkmış sizin sevgili arkadaşlarım. Sizin bu karman çorman hayatınızda etki altında kalabilirsiniz. Bakın örneğin bir işiniz var. Değil mi çalışıyorsunuz? Kişi sizin aklınıza girebilir. Yalanla dolanla. Ya gel işte bırak şu işi. Benim olduğum yerdeki iş daha iyi. Diyerek sizin işinizi bozabilir. Etki altında kalıp hatalar yapabilirsiniz bakın bunu yapmayın aralık ayı içerisinde çünkü karışık kurçuk çıkmış pek öyle yolunuz açıkla görülmüyor iş hayatında Uf, sakın yapmayın bunu hatalar görülüyor sevgili arkadaşlarım çalışan arkadaşlarım için söylüyorum yoksa ne olur hazırından mahrum kalırsınız birilerinin aklına uyup iş değiştirme sakın kalkmayın size burası o uyarıyı veriyor hazırından kalırsın haberin olsun diyor gelelim sizin genel ilişki durumlarınıza Sevgili arkadaşlar yüzde eliniz harika görünüyor yüzde elinizde sizin bir pişmanlık durumları var bu da çok ilginç evliler süper çıkmışsınız daha da güzel yere doğru gideceksiniz fena değil önünüz açılmış sizin evli olan oğlak arkadaşlarım sevgililer sizleri de yani nasıl diyeyim böyle daha bir sürprizi gelecek bekliyor sürprizli güzellikler sizlere bekliyor. Aralık ayı içinde 2020'ye doğru daha güzel girişiniz var sevgililerin, genel sevgilileri söylüyorum. olan sevgililerine eksilerde biraz dengeler kaymış durumda burada eksilerde denge kaymış ama hani biraz tuhaf. Sizin karşı taraf ağlıyor, üzüntülü sizi kaybedeceğim diye korku duyuyor. Siz ise dikkatli davranıyorsunuz dikkatlisiniz yani karşı tarafa evet de demiyorsunuz hayır da demiyorsunuz öyle kıpırdamadan olduğunuz yerde benim sevgili oğlak arkadaşlarım bekliyorlar karşı taraf üzgün sizi kaybetme korkusu yaşıyor eksileriniz benden söylemesi platonikleriniz ise platonikler sorumluluk almak istiyorlar maceraya atılmak istiyorlar yol çizenler ayrı farklı farklı düşünceleriniz var bekarlar iyi çıkmış oğlan bekarları evlilik görülüyor ev yani evlilik görülüyor derken evlenebileceği kısmetler de yollarına çıkıyor, macera da çıkıyor. Her ikisi de var içinde. O da güzel çıkmış, çok güzel. Aylık bütçeye biraz dikkat edin sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi yeni yıl arifesinde derler bizde yeni yılın arifesinde ipin ucunu kaçırmayalım. Masrafları artırmayalım. Öyle hediyelermiş, yok eğlencelermiş falan. Biraz böyle bir sıkıntı, risk alma durumlarınız var ama şöyle de bir şey var. Onu da düzelteceksiniz. Bir şekilde arayış içine girip düzelteceksiniz. Teselli, teselli yardımları alacaksınız. Canlar örneğin babaneden, dededen, harçlık gibi teselli yardımları alacaksınız. Gerçekten böyle bir şeyler çıkmış burada güzel. Sağlık fena değil. Biraz başarılarınız var. Tansiyon çıkmış. Göz rahatsızlığınız çıkmış burada. Sizin sevgili oğlak arkadaşlarım. Onlar da çok ağır şeyler değil. Güzel. Beklentileriniz karşılanacak sevgili arkadaşlarım birçoğunuzun ki karşılanacak ortak nokta anlaşmalarınız çok çıkmış küslerde çok barış çıkmış sürprizli iletişimler çok çıkmış sizlerde tam yılbaşı arifesinde çok güzel harika sevgili arkadaşlarım biraz da mide bulantılarınız da çıkmış sizlerin yeni yılda ipin ucunu kaçırmayalım anlayın ne demek istediğimi tamam mı sevgili oğlakçıklarım. Fazla diyorum yani anlayın mide bulantıları da çıkmış <gülüyor> anlayın ne demek istediğimi benim güzel oğlakçıklarım sıkıntılar atıyoruz atıyoruz da hemen gidiyor mu hemen gitmiyor tabii ki böyle yapıyorum masayı mahvettim canlar böyle daha iyi peçete sıvıyı çok kolay çekiyor şurada bir kızartma yapıyoruz da kızartmayı peçetenin üstüne koyuyoruz niçin yağ çeksin de işte bu da böyle bir şey böyle bir taktik bakın hala şurada bir sıkıntımız var dört dörtlük yaşantı var mı yok şu görmüş olduğunuz yer ya bizim bu iç dünyamız iç dünyamızın sıkıntısı ya da hane içimiz onun dışı bize dışarıdan gelecek olan iyi ya da kötü etkiler hayatımıza dahil olacak iş hayatı aşk hayatı veya düşmanlar her neyse sevgili oğlak arkadaşlarım canlarım beni bekliyorsunuz sık şu sıkıntı gitse de şöyle bir ferahlasak diye bekleyen harfleriniz ne harfi K harfi, V harfi, Y harfinde olan arkadaşlarım özellikle aşk hayatınızda sıkıntılısınız. Çünkü hemen yan tarafında küçük kalpler ve kafa kafeye vermiş iki çift çıkıyor. Evlisiniz veya eksiniz, küssünüz hiç fark etmiyor. Barışlarınız çok çıkmış. Merak etmeyin güzel kardeşlerim. Sıkıntı iniyor aşağıya. Siz hemen tepe kısımda küçük bir vaziyette çıkmışsınız. Tamam güzel anlaşmalarınız var. Çok ortak anlaşmalarınız var. Hamile oğlak bayanları çıkmış tertemiz getireceksiniz dünyaya o da çok güzel hala sıkıntı yaşayıp tepe taklak olan iç dünyasında bir şeylerin yolunda gitmeyeceğini zanneden sevgili oğlak arkadaşlarım da var öyle düşünmeyin bakın ferah içinde olanlar da var lay lay lom, oh yukarıya doğru çıkıyorlar bir taraf yanıyor diğer taraf yıkılıyor hesabı bakın ferah yerdekiler bir taraftan çıkıyoruz Hayatımızın çemberi bu sevgili arkadaşlar kader çemberi dönüyor sıkıntıya giriyoruz daha sonra sıkıntıdan çıkıyoruz tekrar sıkıntıya giriyoruz hayatımızın çemberi bu dört dörtlük yaşantı yok şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlar iyi çok fazla bir karmaşa çıkmamış sizin evliliğinizde evlilik hayatınızda ilişkilerinizde çok fazla karmaşa ayrılık falan görülmüyor 1 2 3 4 kişi hatta 4 kişi sevgili arkadaşlar oğlaktayım değil mi ben oğlağa gelene kadar hep şu kısımdaki çiftler tepe taklaktı baş aşağıda ayaklar yukarıda yani çöp halinde inecekler aşağıya sıkıntı dalar çünkü sizinkiler sıkıntının bir çoğunu aşmış demiştim evliler mükemmel çıkmış burada sevgili arkadaşlarım bakın başlar yukarıda ayak aşağıya basıyor yani yavaş yavaş toparlanıyorsunuz bitiş yok yani yavaş yavaş toparlanıyorsunuz çok güzel o güzel önce şu sıkıntıyı kara bulutları atlatacağız üstümüzden atacağız o kadar etkiler hayatımızda mutlaka olacaktır güzel haberler alacaksınız kendiniz gibi becerikli ben her zaman söylerim oğlaklar beceriklidir bayanlar çok beceriklidir gerçekten 10 parmakta 10 marifet vardır onların ben bilir mi oğlak bilmez miyim çok beceriklilerdir onlar kendiniz gibi becerikli insanları çekeceksiniz beyleri de çalışkandır, efendidir hep de iyi bilirim yani bir zararlarını görmemişimdir Allah için uh, nefesim kesilecek benim yahu <gülüyor> ah canlar ah canlar dört dörtlük sağlık yok Ben de nefes darlığı var ne olacak bu halim bilmiyorum <gülüyor> yakmak lazım bir tane açılır nefesin diyorlar bana yak bir tane açılır nefesin <gülüyor> doğal olalım doğal olacağız sevgili arkadaşlarım yapacak bir şey yok <gülüyor> gelelim Canlar güzel güzel yere doğru gideceksiniz. Hakikaten aşk hayatınız süper barışlar çok çıkmış. Ortak nokta anlaşmaları ve şurada dikleşmiş vaziyetiniz çok hoşuma gitti. Yani artık bir şeyler iyi yere doğru gidiyor. Olumlu düşünmeye başlamışsınız. Hadi bakalım. Şengül'ün önerilerine uymuşsunuz. Uymuşsunuz da canlar şimdi sizi bir yana bırakıyorum. Dönüyorum ben yine eksilere döneceğiz. Şimdi eksilerimize bizim ne dedim ben az önce burada yüzde elli eksilerin. Üzüntü içinde olanlar var. Karşı partnerler siz değil. Sizin bu partnerlerin, ex partnerlerin %50'si üzgün. Sizi kaybetmekten korkuyor. Ben hep söylerim. Beni zaten sürekli takip eden arkadaşlarım iyi bilirler. Bir şeyin peşinden koşarsın, koşarsın, koşarsın. Fazla naz aşık usandırır derler bizde. işte Şu anda ağlayan, üzülen partner işin sonunda pes ediyor. Ah benim oğlakçığım o sizi kaybetmekten korkan ki siz dikkatlisiniz. Hatta hepinize söylemiyorum. Burada 50 kişi var. %50'niz eksilere söylüyorum. Ah benim partner, ah benim oğlaklarım. Karşı partner fazla az aşık uzandırır hesabı. Yeni yıl itibariyle şu anda sizin için üzülen partner sizi bırakıyor. Çıkmış buradan tamamen arkasını dönüyor sizi karanlığın sıkıntının içinde bırakıp tabana kuvvet nereye gidiyor buradan ötesi yok buradan çıkacak bu insan hemen de çıkmış üzülerek de belirtmek durumundayım daha ben 2020'ye girmedim aralık ayına bakıyorum şu anda aralık ayını ben aralık ayına bakıyorum şu anda 2020'yi ben size çok kısa söyleyeyim başka birinin elinden tutmuş sizin eksiniz sizi arkada bırakmış gidiyor. Başka biri girecek hayatına. Yapacak bir şey yok. Ve siz de zaten istemiyorsunuz ki dikkatlisiniz canlar ya. Şimdi yani eğri oturup doğru konuşacağız değil mi? Olabilir. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Onun dışında süpersiniz. Benden söylemesi daha da böyle bir verim, bir enerji, bir mutluluk sizlere doğru gelecek canlar. Buyurun. İlişkileri düzeltmek isteyeceksiniz. Buradaki... Giden partner, onun arkasından bu kez benim sevgili oğlak arkadaşım üzülecek. Ama şimdi değil, yeni yılda. Öyle görülüyor, öyle görülüyor canlar. Bakacağız bakalım, bakacağız canlar. Ah benim oğlakçıklarım. Olur, o kadar olur, o kadar neler olur. Dört dörtlük yaşantı yok, o kadar karmaşa hayatımızda mutlaka olur. Bitiş, bitiş, bitiş, bitiş. Hayırlısı olsun yapacak bir şey yok. İş hayatı. Sevgili oğlakçıklarım benim. iki tane geldi. Evet. Risk alıyorsunuz. Zaten burada gördüm. Şimdi bazıları sizin oh, aklınıza girebilir bakın. Aklınıza girecek. Sevgili arkadaşlar. Çünkü çıkmış burada. Ya bırak o işi gel benim peşimden diyecek size. Etki altında kalma durumlarınız var. Yapmayın bunu. Risk almayın hedefinizden şaşmayın bu sizin için hata olur çünkü mahrum bir vaziyetiniz çıkmış burada bazı arkadaşlarımın ondan sonra tamam korkular başlayacak işsizlik korkusu aş yok ekmek yok ah işte gitti ondan sonra iş gelsin birisi bana çağırsa da iş bulayım ben diye bekle dur olmaz risk almıyoruz çizgiyi bozmuyoruz hedefimizi bozmuyoruz hata yapmıyoruz akıllı olacağız iş hayatında bu çıkmış sizde sevgili oğlakçıklarım akıllı olacaksın akıllı olursan bitti hem maddiyat sahibi olursun hem maneviyat bu iş budur akıl akıl akıl arayış arayış arayış niçin şanslı yere doğru gidelim diyor aşk hayatında ondan sonra sahiplenmeler geliyor seviyoruz seviliyoruz değil mi oğlakçıklarım aşk hayatınız güzel çıkmış sizin tamam bazı şeyler var ama %100 yüzde iyi yok tabii ki de ne yapıyorsunuz kısmet arayacaksınız kısmetiniz yoksa ne yapıyorsunuz eksinizi arayacaksınız tabi isteyen arkadaşlar var o ayrı bir şey istemeyenlerin ki durumu ortada şimdi sevgili oğlakçıklarım eksinizi arayacaksınız aramak isteyen arkadaşım veya bekarsan da kısmet arayacaksın evet çıkacak karşına şans demektir Çıkacak karşına ardından ne yapıyorsun? Hemen sahipleneceksin. Sahiplenmektir. Niçin? Sevildiğimi bilmek istiyorum, sevmek istiyorum diyecek benim sevgili oğlakcığım. Çok güzel. Gelelim sağlığınıza. Evet mikroplardan kurtulmak için ne yapıyoruz? Doktorumuza gideceğiz. kendimizi güven yapacağız. Yalanla dolanla bir yere varamayız canlar. Mesela az önce ben ne dedim? Benim... Nefes darlığım var ya ne yapıyorsun sen yak bir tane açılır nefesin diyorlar bana hani amaçlı <gülüyor> canlar size de küçük çaplı yalanlar söylenilebilir inanma diyor kendine güven sakın inanma tamam güven diyor inan kendine güven diyor kendinle barış mikroplardan zaten mikroplu bir mevsime girdik değil mi kış mevsimi havada uçuşuyor gideceksin doktoruna. Hekimlere başvuracaksın, mikroplardan sıyrılacaksın, güven tazeleyeceksin, kendine güveneceksin, kendinle barışacaksın, güveneceksin diyor. Yalana dolana bakma, kim ne derse desin, başkalarına bakma, sen doktorun söylediklerine bak diyor. Açılımım, sevgili oğlak arkadaşlarıma, güzel insanlara sıkmayın canınızı, ardından ne diyormuş? Aşk diyor sıradaki kartım sizlere aşk verdi sevgili oğlaklar hadi bakalım neymiş senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor gerçek aşka sevgiye güven diyor sevgili oğlak ardından tutuculuk birbirinizi sahipleneceksiniz hadi bakalım sevgili arkadaşlarım bu açılımımızın sonuna geldiği kapamadan öncesinde sizleri tekrar Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum bilmeyen arkadaşlarım için bilen ya da bilmeyen aboneliğinizi bekliyorum buraya bekliyorum benim olduğum her yere sizleri bekliyorum sürçeli ihsan ettimse olan canlar dil bu her an her şey söyleyebilir ben de bazen ipin uçunu kaçırabiliyorum affınıza sığınıyorum sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum yıllık açılımlarımla karşınızda olmak dileğiyle diyerek sizleri öpüyorum her şey gönlünüzce olsun, her şeyin hayırlısı olsun güzel insanlar. Hadi bay!